Sen kimsin, ben kimim, tamamen para kazanma amaçlı hazırlanmış bu videoda kendine sormaktan çekindiğin ve sorsam bile cevap veremediğin konuları içermiyor. İlgi çekeceğini düşünüyoruz o yüzden yani çünkü çok zekiyiz. Neyse başla uygun bir video olsun da yargı dağıtan birisi bizi şikayet etmesin, para lazım, sen kimsin, insan, kadın, erkek, çocuk. Canlı, cansız, varlık en basitinden başlayalım öncelikle, kolay olsun, insan olmaktan başlayalım, insan olmak nedir? İnsan olmanın sözlükteki tanımını boş verelim şu an videoyu durdurup düşünün ve aşağıya yorum olarak yazıp abone olup videoyu beğenip paylaşıp çana tıklayıp ekşi sözlükte konu açıp tweetinizi attıktan. Sonra story'it paylaşın ve artık bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. İnsan olmak iyi birisi olmak mı? Sürekli günlük hayatta da kullanılan azıcık insan ol deyiminden yola çıkarak bu şekilde düşünebiliriz. Aslında bu deyimi sana göre saçmalayan insanlar için kullanırsın ama konumuzun bununla hiç alakası yok. Peki iyi birisi olmak ne demek? O anda muhatap olduğun kişinin mutlu olması mı? Yani sadece karşındaki insanın mutlu etmek mi seni iyi birisi yapar ya da toplumun seni başkalarını mutlu edebilen birisi olarak görürse mi iyisin? Peki başka bireyleri mutlu eden davranışların ve sözlerin seni mutlu etmiyorsa, sen iyi misin, ya da karşındakini yerine göre mi mutsuz edebilmen lazım, peki bu seni iyi hissettirebilir mi? Bunlar gibi birçok soruyu kendine yönelterek ve biraz düşünerek belki doğru sonuca ulaşabilirsin, bir saniye düşünmek, düşünebiliyorsun zaten bu seni diğer canlı. Cansız ve varlıklardan ayıran özelliğin değil mi? Yani düşünebildiğin için insansın, o zaman düşün sadece düşünebildiğin için mi insan sayılıyorsun? Peki işkence yapılan insan görürsen ne düşünürsün? Yapanın insanlıktan çıktığını mı? Peki sadece bunu düşünmekle kalırsan sen de insanlıktan çıkmaz mısın? Ama zaten insan mıydın? Açlık ve açlık birisi yetersiz besin, diğeri de yetersiz beyin olabilir mi? Savaşlarda ölen insanlar yetersiz beyin sonucu açlık çekenler yüzünden değil mi? Peki yetersiz besin yüzünden açlık çekenlerde yetersiz beyin sonucu açlık çekenler yüzünden değil mi? O zaman mutlak açlık yetersiz beyin sonucu açlık çekenler o zaman insan olmak için de bu açlık çekenleri doyurmak mı durdurmak mı gerekir, hangisi seni iyi yapar ya da iyi biri olmak önemli miydi? Videonun devamı ikinci videoda daha fazla izlenme kasmak için bundan sonrası 10 dakikayı tamamlamak için siyah ekran ama yine de izle.